Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte multiplatform olarak kullanabileceğiniz bir oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Razer imzası taşıyan Kyra X modeli. Bu model gördüğünüz gibi zaten kablolu bir model arkadaşlar. Renklerini gördüğünüzde aklınıza direkt olarak PlayStation gelebilir. PlayStation 5 gelebilir hatta. Yani böyle beyaz, siyah şuralarda mavi falan. Direkt bu kulaklığın hani PlayStation 5 ile mi uyumlu acaba sadece diye düşünebilirsiniz. Hayır bu kulaklığı tüm konsolda, bilgisayarda hatta akıllı da dahi kullanabiliyorsunuz. Buna zaten birazdan geleceğim. Dilerseniz ilk olarak kulaklığımızın tasarımı ve kullanımıyla başlayalım. Kulaklığımız arkadaşlar gördüğünüz gibi hayli şık hatlara sahip. Tabii söz konusu bir kulaklık olduğunda bizim için öncelikli durum kafamızı rahatsız edip etmeyeceği. Burada gördüğünüz gibi plastik bir bant kullanılmış arkadaşlar. Yani şöyle esnek bir bant. Şurada bir kafa yastığı bulunuyor. Burasının yumuşak olması çok iyi. Bu sayede sizi rahatsız etmiyor. Sağ ve sol taraf ayarlanabiliyor yüksekliği. Dolayısıyla kafama uyar mı, uyumaz mı, küçük gelir mi, gelmez mi gibi bir düşünceye kapılmanıza da gerek yok. Burada bir esnek mikrofon kullanılmış. Bu mikrofon çıkmıyor arkadaşlar. Keşke çıkabilen bir sürüm olsaydı. Biliyorsunuz artık yeni nesil kulaklıklar da. Kullanmadığınız zaman ne yapabiliyorsunuz? Bu mikrofonu çıkartıp bir köşeye koyabiliyorsunuz. Fakat Razer'ın bu modelinde mikrofon yerinden çıkmıyor. Kulak yastıkları ya da süngerleri ne dersiniz artık? Gayet rahat ve yumuşak arkadaşlar. Fakat bir zaman sonra terleme yapabiliyor. Dolayısıyla sıcak havalarda, özellikle odanız biraz sıcaksa, yaz aylarında vesaire bu kulaklığı taktığınızda kulaklarınız biraz terleyebilir. Ama yine de hani bu deri ya da kauçuk olan kulaklıklar var. Onlara nazaran daha az terlettiğini söyleyebilirim sizlere. Burada önemli bir noktada kulaklık süngerlerinin son derece konforlu olması. Yani burada iki seçenek var aslında. Ben hani kulağım terlemesin istiyorum diyorsanız biliyorsunuz sporcu kumaşlarından yapılan kulaklıklar da mevcut. Ama onların konforu çok iyi değil. Yani biraz sert kumaş olarak biliyorsunuz ve bir süre sonra kulak kenarınızı acıtmaya başlayabiliyor. Burada ise Razer tamamen yumuşak ve kulağınızı acıtmayacak konforlu bir malzeme kullanmış ve bu da birazcık terleme yapabiliyor. Yani burada tamamen sizin beklentiniz ön plana çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Razer bu modelinde 50 mm'lik sürücüler kullanmış. 50 mm'lik sürücülerin gayet yeterli geldiğini söyleyebilirim. Kulaklığın ağırlığı 283 gram. Yani son derece hafif bir kulaklık tutuyorum şu anda elimde. Dolayısıyla diğer oyuncu kulaklıklarına nazaran kafanızı biraz daha rahat ettirecektir. Bunu sizlere şimdiden söyleyebilirim. Şimdi gelelim kulaklığımızın bizlere sunduğu performansa. Ben bu kulaklığı hem Xbox'ta hem PlayStation 5'te hem de bilgisayarda yani PC'de deneyimledim. PC'de ses çıkışında herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Gayet net bir şekilde ses alabiliyorsunuz. PlayStation ve Xbox tarafında ise biraz ses düşük kalabiliyor. Yani böyle bangır bangır ses gelmiyor. Açıkçası PC'de kullandığınızda ses olayı biraz daha yüksek hatta bayağı büyüksek. yüksek. Ama mesela Xbox Series S'e denedik. Xbox Series S'e bağladığımız zaman biliyorsunuz şu 3.5 mm'lik jaktan direkt olarak kontrolcüye bağlıyorsunuz. Kontrolcüye bağladığınız zaman ses serisi biraz düşük kalıyor. Biz ayarlardan falan da bunu yükseltmeye çalıştık ama yükselmedi çok fazla. Dolayısıyla konsollarda hani böyle tam olarak istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. O noktada sizleri bilgilendirmiş olalım. Ama bilgisayar ve akıllı telefon tarafında hiçbir problem yok arkadaşlar. Yani bilgisayar ve akıllı telefonlar için istiyorsanız bu kulaklığı gayet net ses çıkışı verdiğini söyleyebiliriz. Hatta müzik dinlerken falan da gayet güzel bir ses alıyorsunuz. Onun haricinde mikrofon tarafında kafanıza takılan bazı şeyler olabilir. Mikrofonda aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Fakat Razer bunun yanında Hyper Clear adı verilen bir teknoloji kullanmış. Bu teknoloji de ne yapıyor arkadaşlar? Dış sesleri biraz engelleyebiliyor. Yani aktif gürültü engelleme özelliğindeki kadar olmasa dahi ne yapıyor? Burada dış sesleri engelleyip sizin sesinizin karşı tarafa net bir şekilde gitmesini sağlıyor. Şimdi gelelim kulaklığımızın üzerinde bulunan tuşlara. Dışarıdan bakıldığında sanki şu kısım dokunmatikmiş gibi bir hissiyat veriyor insana ama dokunmatik değil arkadaşlar. Razer tuşları kulaklığın hemen sol kısmına yerleştirmiş. Sol kısımdaki bir switch ile mikrofonu direkt isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. Yani buradan mikrofonu kapattığınız zaman ses hiçbir şekilde karşıya gitmiyor. Bir de burada ses scroll switchi bulunuyor. Bunu aşağı yukarı yaparak ne yapabiliyoruz? Kulaklığın sesini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde kulaklığın son derece kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Az önce de bahsettiğim gibi Xbox'ta ses biraz az geliyordu. PlayStation 5'te ise Xbox'a nazaran biraz daha fazla ama yine de bir orijinal PlayStation kulaklığı kadar fazla ses vermiyor. Bunu size belirtelim. Switch'te de deneme şansımız oldu. Switch'te de normal şekilde çalışıyor. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar Switch'te normal bir kulaklıkta kullanabiliyorsunuz. Yani 3.5 milimlik bir kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Ama mesela Xbox Series S'e geldiğinde olay normal bir kulaklığı taktığınızda oyun içi sesleri bu kulaklıktan duyamıyorsunuz. Ama Razer Care X'i taktığınızda oyun içi sesleri de bu kulaklıktan alma şansına erişiyorsunuz. Sonuç olarak gayet güzel bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Eğer satın almayı düşünüyorsanız biz size öneriz bu kulaklığı. Fakat şunu da dipnot olarak belirtelim. Biz bu incelemeyi çektiğimiz tarihte henüz Türkiye'de satışa çıkmamıştı. Ben eğer bu kulaklığın kablosuzunu istiyorum diyorsanız o zaman Kira Pro falan var onlara bakabilirsiniz. Yani direkt olarak bu kulaklığın kablosuz modeli de hala hazırda mevcut arkadaşlar. Eğer kabloyla vesaire uğraşmak istemiyorum diyorsanız bu kulaklığın kablosuz versiyonunu da satın alabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte farklı ürün incelemeleriyle, farklı oyuncu ekipmanlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.